Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karda yürüyorum hatta videoyu çekeceğim. Karda yürüyorum derken azıcık çimen var, azıcık da kar var arkadaşlar. Evet, o zaman yürümeye başlayalım. Biz köye gelmiştik arkadaşlar ve e, dur yeri de göstereyim sonra ve e, işte böyle kar yağdı birazcık buraya şu şekilde göstereyim. Kar yağdı ve şimdi ben ben burada yürüyeceğim o zaman videoyu size bırakıyorum evet çantamı falan giydim hani üzerimi giydim, botlarımı da giydim ve böyle bir gezintiye çıkalım dedim o zaman Elerizlik şimdi sizlere geri göstereyim ve şöyle bu çantamı da geri göstereyim burası baya bir kar ve botlarımı da ulaşıp bize hadi bakalım gezin hadi bakalım gezin Bakar mısınız buradaki ağaçların aslında dallarında böyle minnek minnek yapraklar vardı Ama şimdi ağrımın kış geldi ve hepsi gitti <gülüyor> Oo, burası bembeyazmış Arkadaşlar ben aslında bu videoyu çekmeyecektim Ama bu videoyu çekmem nedeni hem tavuklara bakmak istiyordum Hem de böyle gezinti video çekiyorum. Evet arkadaşlar tabletimde aldım ki şimdi belki video çekeceğimi bileyim diye. Arkadaşlar bence video çekmek için telefon mu tablet mi kullanılır Derseniz ben bence de tablet daha doygun. Hem ekranı geniş, hem böyle ileri geri yapabiliyorsunuz. Yani tabii ki o sizin Kararınıza bağlı Ama tablet dediğim gibi hem ekranı büyük hem böyle ün içerisinde kamerayla bir şey çekebiliyorsun. Benim için daha iyi yani hem de iPadli iPadlerde yani kesinlikle böyle hava falan anlamıyorum ama <gülüyor> yani atmadım da. Ama hani sadece önermek istedim. O şekilde arkadaşlar bakın karı göstermek istedim. Aslında ben annemle bir tane video çekecektim ama çekemedik işte. Hadi er gidiyorum ben. Evet, Siz benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, size çok seviyorum. Hoşçakalın kalın Kendinize iyi bakın.